Merhaba sevgili yaylar ve Yükselen Burcu yay olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili yaylar Mart ayı sizin için aile yuva kariyer konularında dönüşümler getirebilir yeni ayla başlıyoruz Güneş ayın 20'sine kadar balık burcunda olacak ve 2 Mart'ta balık burcu'nun 12 derecesinde yeni ay var Jüpiterle birleşen bir yeni ay Şanslı ve kısmetli bir yeni ay. Çünkü gezegeniniz Jüpiter, balık burcunda çok güçlü. Ve bu yeni ayda da birleşiyorlar. Aslında yılın belki de en güzel, en keyifli yeni aylarından birisi. Dördüncü evinizde doğacak. Bu yeni ay evde, ailede, yuvada bir mutluluk kaynağı olabilir tabii ki. Ev alma, satma, taşınma, aile olma, yuva kurma, çocuk sahibi olma gibi konular, ebeveynlerle ilgili mutluluk verici, şifalandırıcı gelişmeler falan. Bunları bekleyebiliriz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız en çok etkilenen burçlardansınız özellikle Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın sizin için tesirleri çok daha öne çıkacaktır 4-5-6 Mart Güneş Jüpiter kavuşumu şanslı kısmetli bir enerji veriyor işte yuva konuları ailevi konularda girişimlerde bulunabilirsiniz burada evdeki mutluluk artıyor yani evdeki sorunları çözmek şifalanmak adına da ya da aile ile ilgili konularda yardımlaşma temaları olabilir ebeveynlerinizle ilgili sorunlarınız varsa hani bunların şifalanması çözüme kavuşması olabilir tüm bunları e, destekleyen bir yeni ay e, yine ev almak için a, yani yuva kurmak için imkanlarınız var hani bununla ilgili destekler olabilir yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde Mars ve Venüs ayın altısına kadar oğlak burcunda olacak e, Ayın ilk günlerinde biraz parasal konularda baskılar hissedebilirsiniz. Çünkü orada Mars, Venüs birleşiyor, Plüto ile de birleşiyor. Parasal zorluklar, kısıtlamalar, ihtiyaçlar yani bunun üzerinize yarattığı baskılar olabilir. Belki yeni ayın tesiriyle işte size ait bazı emlak, mülk, gayrimenkul, toprak gibi değerlerin satılması, kiralanması ile ilgili bir kazanç elde edebilirsiniz. Hani bunun bir rahatlaması olabilir veya işte emlak almak yani taşınacaksınız, kiralayacaksınız ya da bir emlak alacaksınız, yatırım yapacaksınız. Bununla ilgili biraz parasal baskılar olabilir. Ayın altısına kadar bu süreç gündemde ama çözüm yollarında daha rahat bulabilirsiniz ya da ailenizden destekler alabilirsiniz. Ayın altısından itibaren Venüs ve Mars Kova burcuna geçecek bu bir enerji değişimi getiriyor 3 evinize geçecek yani zihinsel anlamda sizi desteklemeye başlayacak daha yaratıcı daha orijinal olabilir daha özgür düşüneceğiniz, fikirle üretebileceğiniz bir dönem yeni şeyler okumak araştırmak eğitim almak gezmek seyahat etmek Hani bu etkileri de ayın altısından sonra hayatınıza daha güçlü dahil etmeye başlayabilir ayın onundan itibaren Merkür balık burcunda olacak süreçte hani ayın 13'ü 14'ü gibi Jüpiterle birleşiyor ardından ne hep dünle birleşiyor ve yine dördüncü evinizde evde daha fazla iletişim var aileyle daha fazla konuşma var Bunlar olurken Tabii ki biraz ailedeki genç üyeler kardeşler yeğenler kuzenler daha fazla evde toplantılar olabilir yazışmalar görüşmeler olabilir bir konuyu tartışmanız evdeki bir sorunu çözmeniz mümkün burada Neptün'ün de etkisi, Merkür'ün etkisi, Jüpiter'in etkisi çözüm odaklı aslında. Yani e, empati yapmanız, birbirinizi anlamanız, bazı küslükleri çözmeniz e, belki mümkün. Burada affetme, bağışlama gibi temalar, fedakarlık gibi temalar da öne çıkıyor. E, i̇ç sesimizden de sezgilerimizden de yararlanabiliriz bu dönemde ve ayın 18'inde Başak Burcu'nun 27 derecesinde dolunay meydana gelecek bu dolunay sizin 10. evinizde kariyerinizi değiştiren dönüştüren bir dolunay ama çok yapıcı bir dolunay olduğunu söyleyebilirim özellikle iş arayan birçok yay için iş imkanı veren kariyerde önemli adımlar atabileceğiniz arzu ettiğiniz pozisyon statü neyse toplumda yani ee, işte bu statüye kavuşabileceğiniz, başarı elde edebileceğiniz bir dolunay aslında. Yani çalışmalarınızın karşılığını alabilir, terfi edebilirsiniz. Bir yerde atama bekliyorsunuz, atama olabilir. Yeni bir işe başlayacaksınız bir işe başlayabilirsiniz. E, toplumdaki statümüz bazen tabii ki işle ilgili değil, e, evlilik gibi böyle ilişkiler, ortaklıklarla da ilgili olabilir. E, buradaki vereceğimiz kararlar, dönüşümler, ilişkilerimizle bağlantılı olarak da, toplumdaki statümüzü, etkileyebilir. Yani bu e, dolunayın bu anlamda geleceğimizi şekillendirebilecek çok güçlü tesirleri de olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında ise bu dolunayın sizin için çok daha önemli olduğunu çok daha dönüştürücü olduğunu söyleyebilirim daha kadersel etkilerinin olduğunu söyleyebilirim dolunayı takip eden günlerde ayın 18'inden sonra Aslında ayın ikinci yarısındaki süreç ve bu dolunay tesirlerin hayatımıza daha fazla taşıyacaktır ayın 22'si 23'ü, 24'ü gibi Mars Uranüs karesi biraz sert bir enerji veriyor Hani kazalar, sakarlıklar, bazı doğa olayları işte elektronik araçlarda rastlayabileceğimiz sorunlar, arızalar, işte telefon, bilgisayar problemleri olabilir. Yani biraz hani üçüncü evinizde de olduğu için şu anda Mars. Burada özellikle kullandığınız araçlara geliştire dikkat edin. Seyahatlerde kazalara dikkat etmek lazım. Ee, ani kararlar vermeyin. Çok sabırsız, dürtüsün hareket etmemeye çalışın. Ayın 27'si, 28'i gibi Venüs'te Satürn'ün birleşimi 3. evinizde bu biraz daha istikrarlı ve daha ciddi bir enerji veriyor. Belki kardeşler veya iş arkadaşlarınız ya da komşularınızla önemli bir konuda karar vermeniz, daha güvenli adımlar atmanız mümkün. Daha uzun vadeli bazı işle ilgili yapılandırmalar ya da eğitiminizle ilgili yine uzun var özellikle tabii ki internet, sosyal medya, dijital alanlarda yapacağınız bazı girişimler konusunda destekler sizi bu geçiş belki yani bir web sitesi açmak ya da internette bir işle ilgili dijital alanlarda bazı düşünceleriniz, fikirleriniz olabilir hani bunları hayata geçirmek ya da daha ciddi bir şekilde konuşmak, anlaşmak için de bu süreçler daha yapıcı olabilir ayın son günlerinde özellikle sevgili yaylar sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın.